Mesela İsa aleyhisselam 33. ayette, şeytan Allah'a sınırım, selam üzerimedir, doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde, Ebreti, e, 1. Ebdet 1987, şeddeli olursa 2007 tane veriyor. Maşallah. Ee, yine e, ayetin devamında baktığımızda, yine şedde eklendiğinde de 2057 tane veriyor. Maşallah. Bak. 1987, 2007 ve 2057 tarih. Üç aile tarih veriyor. Selam üzerim edir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldıracağım gün. Hazreti İsa'nın inişi, Allah'a 2007 e, yani o tarihler ve e, 2057, İslam'ın en parlak yılları. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bak mesela 90, 40. ayet Meryem suresi, Elbette yeryüzüne yani dünyaya ve üzerindekilere, yani bütün insanlara biz varis olacağız. Yani Allah varis olacak. Evcet'i 1992 tarih veriyor. Mehdi'nin tarihi, yani Mehdiyet'in tarihi. Bir tane tarih veriyor, yani. 1992. Bak, elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Bu dünya hakimiyetidir, Evet. buradaki ifade. Yani ilk bakışta ayeti odur. Evet, açtım, Fatır Suresi çıktı. 24. ayet şüphesiz diyor cenab Allah şeytan Allah'a sanırım biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın Bediüzzaman'ın e, üstadın eee talebeleri o devirde Kur'an'dan evcet çalışmaları yapıyorlar. Eee zamanı tasdik ettiği bir çalışma i̇nşallah. inşallah. Mesela bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik 1983 yılını veriyor. Maşallah. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah, maşallah. Bak dü dünya hakimi tarihi veriyor bak. Maşallah. Birinci ayet bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 1983 tane veriyor. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor Cenab-ı Allah senden öncekiler de yalanlandı. Demek ki o devirlerde de Mehdiler istenmemiş. Evet, evet. O devirlerde de e, Allah'ın elçilerine karşı bir öfke olmuş. Adamlar sistemlerini yıkacağı için anlamazdan gelmişler. Hz. İsa'nın e, vefatından sonra mesela peygamber efendimizin gelmesini adamlar hazmedemediler, kabul edemediler. Yok öyle bir şey dediler. Evet Hristiyanlar. Nereden çıkarıyorsunuz dediler. Şimdi de aynı konu meydana geldi. Bak peygamber diyor, Gelecek diyor Mehdi. Vaktini da bildiriyor. Adamlar yok öyle bir şey diyor. Evet hocam. Değil mi? Hz. Musa zamanında da öyle oldu. İnşallah. Hazreti İbrahim'le hep böyledir. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden öncekiler de yalanlandı. Bu şaşmaz bir kanun. Hep üç kağıtçılar bunu yapmışlar. Evet. Elçileri ise kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben de o inkar edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu onlar gördüler. Tabii bir kısmı da cahilliğinden yapıyor. Bir kısmı üç kağıtçılığından yapar, bir kısmı itliğinden, çakallığından yapar. Bir kısmı gafi, gaflete düştüğü için yapar. Değişik. Ee, kulları içinde ise diyor Cenab-ı Allah, Allah'tan ancak alim olanlar, bilim adamları, işleri titreye korkar. İnşallah. Neden? Genetiği inceliyor, astronomiyi inceliyor. Allah'a hayran oluyor. Bilim adamlarında bu güç yüksektir diyor Allah bak Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır bağışlayandır İnşallah yani ilminin derecesine göre Allah Allah'tan korkmaları artar diyor İnşallah. İnşallah. adnen cennetleri onlarındır oraya girerler orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler ve orada onların elbiseleri ipektendir derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun şimdi millet hep üzülüyor bir şeyler oluyor cennette ahirette hüzün yok üzülmeyi bilmiyor yani ne olduğunu çıkaramıyor kafasında üzülme hiç üstüne gelmiyor burada sinek konsa üzülüyor evet. mesela ne bileyim çayının e, şekeri olmuyor o an yahut eksik oluyor üzülüyor bakkala gidemedi için üzülüyor Yüzünde bir kızarıklık oluyor ona da üsülüyor. Evet, evet. Bir ben çıkıyor bir yerine, ona da üsülüyor. Evet, evet. Her şey üzülüyor. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun şüphesiz Rabbimiz gerçekten bağışlayanlar şükrü kabul edendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaklı iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yatmadın, yaratmadın sen pek yücesin bizi ateşin azabından koru. Allah ayakta otururken, yan yeterken e, Allah azik ederler diyor inşallah. Ve derin derin düşünürler diyor. Allah. Evet. Adamı ki düşünmeyin diyor. Allah da düşünün diyor, derin derin düşünün diyor. Evet. Bak motoru yakarsın diyor. Evet. Yani motor yani bak bir ustup da çok acayip. Evet hocam. Yani çok ilkel bir ustup kullanıyor, çok sıradan bir ustup kullanıyor. Sebe suresini okuyorum. Ee, o elçiye gelen peygamber efendim sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Allah'a karşı yalan mı uyduruyor o devrin mehdisi peygamberimiz Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa kendisine bir delilik mi var deli mi diyorlar bütün peygamberler delilik iddiası var evet gerçekten. hayır ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedir On, şeytanın Allah'a sınır onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı bak onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyor mesela gökte şimdi göktaşları dizildi değil mi? Evet. Milyonlarca. Evet, evet. Allah görmüyorlar mı diyor? Ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyor mı? Eğer biz dilesek onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerine parçalar düşürürüz. Gök taşı yağmur yaparız diyor Allah. Evet. Dokuzuncu ayet. ay. Hiç şüphesiz bunda gönülden Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır. Taha suresi. Vaktiyenem anlatıyor diyor ki Hz. Musa'ya Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor bana diyor ki niye masonlara tebliğ yapıyorsun e Allah bak Firavun'a git diyor evet. değil mi e, Firavun'dan daha mı aşağı masonlar ya, ya daha mı yukarı evet. değil mi? Evet. ona dendiğine göre herkese tebliğ yapılabilecek demektir dedi ki Rabbim benim göğsümü aç İlk istediği o. Heyecanlı. Kalbinde çarpıntı oluyor. Allah'ım tansiyonu da çıkıyor. Rahatsız oluyor. Onun için göğsüm aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Heyecandan konuşamıyor. Dili dolanıyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Harun, Harun ee, Musevilerde de önemli bir isimdir. E, masonlukta da çok önemlidir Harun. Kardeşim Harun'u ee, onunla e, sırtımı kuvvetlendir onu işimde ortak kıl böylece e, seni çok tesbih edelim ve seni çok sikletelim şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki ey Musa istediğin sana verilmiştir. andolsun olsun bir sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diyor Cenab-ı Allah. Hani annene vahy olan şeyi vahyetmiştik. eee Adeti Musa için söyleyeceğim cenab Allah. Onu sandığın içine koy. İşte bak burada da sandık geçiyor. Bu sonradan altın kaplanıp kutsal sandık haline geliyor inşallah. İnşallah. Bunu bulacağız inşallah. i̇nşallah. Bak onu sandığın içine koy. Orada da sandık burada da sandık olarak geçiyor. Yani canım? Bir şey başka bir şey değil. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahile. Bakın burada bir şi şifre var suya bırak. Böylece onu sahile bıraksın. Deniz kenarında bir şey var. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Ee, hem Hazreti Musa hem de Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Demek ki Mehdi de denizin kenarında bir mücadele yapacak. Yani böyle bir e, kalelere bazı küfür kalelerine ilmi bir mücadele verecek. Gözüm önünde yetişmen için seni Gözümün içinde, gözümün önünde yetişmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevmeyi ben yaratıyorum diyor Allah. Mesela önce Allah Mehdi'de insanlar çok korkup çekinecekler. Evet. Ama sonra da Allah sevgi meydana getiriyor. Sevgiyi yarattım evet. diyor. Eee Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Eee Sonra bir kader üzerine buraya geldiğini ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Burada da bir şey var tabi Medyen halkı arasında bir anlam var. Deder ki Rabbimiz gerçekten O'nun bize karşı taşkın bir tutum takılmasına ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Taha suresinde yani küfür ve delalet her zaman taşkındır. Allah'tan korkmadıkları için azgın ve taşkın kontrolsüz oluyorlar dedi ki cenab Allah korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim işitiyorum ve görüyorum. Şu an Allah bizi işitiyor mu? İşitiyor hocam inşallah. Görüyor mu? Evet hocam. Görüyor. İnsanlar bunu sık sık unuturlar. Allah da bunu sık sık hatırlatıyor Kur'an'da. Hep kendini ya, ah, ne yapacağım ben diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Halbuki o anda Allah onu hem işitiyor hem görüyor ve olayı da Allah yaratıyor zaten. Kendi yaptığını zannediyor. Onun için perişan oluyor. İnşallah. 76'da diyor ki cenab Allah öyleyse diyor onların sözü Sözleri, konuşmaları seni üzmesin. Maşallah. Maşallah. seni üzmesin. Elbette saklattıklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. Diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Ben de haram olduğu için tabii ki böyle şeylerden olumsuz etkilenmem. Hiç kâle almam. Maşallah. İnşallah. Efendim, it yürür, kervan yürür derler. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Onlar oradan ilgin seslerle kervana koşacaklar, <gülüyor> havlayacaklar. Biz de gideceğiz. Evelallah, inşallah hocam. İşte o diyor Cenab-ı Allah şeytan Allah'ın yalnızca tek bir çığlıktan ibarettir. Artık kendileri diriltilmiş olarak bakıp duruyorlar. Birden kalkacaklar diyor Allah yerden. Derler ki eyvahlar bize bu din günüdür. Kastedilen demek ki dirilme buymuş diyorlar. Bu sizin yalanladığınız e, ayırma günüdür. Hani Allah diyordu ya mesela böyle bu olacak bunlar da diyorlar. Allah diyor bak bu sizin yalanladığınız yani olmaz dediğiniz Ayırma günüdür küf kafirlerle müminleri ayırma günü diyor Allah. İnşallah. Evet. Onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz biz bütün, bütün kuşatmıştık. Bak o bu Mehdi'ye bakan bir ayet zaten. Özellikle yani zülkayn'in kısası zaten net mehtiyanı anlatıyor. Hadise göre de bu o anlaşılıyor, hadisten de anlaşılıyor, ayetten de anlaşılıyor zaten Allah amaçsız bir ay sure açıklamaz. Ayet açıklamıyor. Mutlaka bir amacı vardır. Ee, orada da Mehdi kastediliyor. Çünkü Mehdi'den başka bir kişi yok yani bu bu vasıfta. Dünyaya hakim olan başka bir kişi yok. Hı hı. İnşallah. i̇nşallah. Şu ayeti açtım. Orada yürüme imkanları takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın. Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşmak ne zaman olacak? Mehdi devrinde inşallah. inşallah. Evceti 2023. Maşallah. Maşallah. Tam 2023 tarih maşallah veriyor. Bak bu, bu sayfayı da ben açtım. Deminkileri kardeşlerim açtırmıştım. Bu da Sebe suresi 18. Şeytan Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031 veriyor. Maşallah. maşallah. Bak gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031. Ayet devam ediyor. Kıyamet saatine hiçbir kuşku yoktur ondan sonra artık iman edip salih amellerde amellerde bulunanlara gelince yani iman ediyor samimi amellerde bulunanlara gelince rableri onlara kendi rahmetine sokar işte apaçık olan büyük mutluluk ve kurtuluş budur 23. ayet Meali Süresi, ki onlar namazlarını da süreklidirler namazlarını da süreklidirler can istediği namaz kılmıyor Beş vakit namazını muntazam kırıyor. Ve onların mallarında be, e, belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksul olanlar için Allah rızası için dağıtıyor malını. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Kıyameti, dirilişi tasdik etmektedirler. 34. ayette yine diyor ki namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içerisinde ağırlananlardır. İnşallah. Her Müslüman ve sevinçle, aşkla namazlarını 5 vakit güzel sünnetlere uyarak kılmakla mükelleftir inşallah. inşallah. İnşallah. İnşallah. Ey kavmim diyor Nuh suresi 2'de. Şeytan Allah'ının. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım, tebliğciyim. Evceti 2000 tarih veriyor. Başka. Maşallah. Net 2000. Yani 2001 de değil. 99'da tam 2000. Bak, ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ya bu ayetlerin tamamı ahir zamanı veriyor. Maşallah, evet. Tamamı ya. Evet. Çok büyük bu mucize değil mi? Har harika bu ya. Evet hocam. Yani 150'nin üstünde ayet, hakimiyetle ilgili ayet, hepsi 1980, 1990, 1990 2000, 2023... Ve tamı tamına tam ilgili olaylarla ilgili. Evet. Maşallah. Hayret verici.